Ulusal toplum, genellikle bir coğrafya üzerinde birlikte yaşayan insan kitleleri olarak tanımlanır. Bu insanlar, benzer düşüncelerle birbirlerine bağlıdırlar ve ortak amaçlar için çalışırlar. Dolayısıyla bir ulusun içinde kendilerini birbirine yakın olarak tanımlayan, etnik, bölgesel ve hatta kabile alt kültürü gibi birçok küçük gruplar bulunur. O halde, alt kültür, Kendini büyük topluluğun baskın kültüründen ayrıştıran, daha küçük toplulukların kültürüdür diyebiliriz. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri kendi kültürüne sahip bir ulusal toplumdur. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı şehirlerin, bölgelerin ve hatta eyaletlerin kendilerine has alt kültürleri olabilir. Bu konsepti daha iyi açıklayabilmek için hadi gelin bir örneğe bakalım. Bu arkadaşın adı Jim. Ve Jim, hayatı boyunca Florida'da yaşadı. Yakın zamanda Washington DC'de bir üniversitede çalışmaya başlayacak. Ve bu konuda çok heyecanlı. Yazın oraya taşındığında, Florida ve Washington DC arasında birçok farklılık olduğunu görüyor. Oraya vardığında ilk yapması gereken, bir markete gidip yiyecek bir şeyler almak. Evinden çıktığında, sokaktaki bisikletlere dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü burada bisiklete binen çok fazla insan var. O, bu duruma pek alışkın değil. Çünkü Florida'da mesafeler birbirinden çok uzak olduğu için, insanlar genellikle bir yerden bir yere giderken araba kullanıyorlar. Ama DC'de bisikletle ulaşım gayet rahat ve mantıklı bir yöntem. Ayrıca Jim şehir merkezine girdiğinde yayalara da dikkat etmek durumunda. Çünkü orada işlerine yürüyerek giden birçok insan var. Bununla beraber onların yol önceliği var. Bu da onun öğrenmesi gereken yeni bir şey. Markete vardığında DC'nin birçok yerinde olduğu gibi arabasını koymak için hiç park yeri olmadığını fark ediyor. Bu durumda paralel park etmesi gerekli. İşte bu, DC'de yaşadığı süre boyunca kesinlikle çok işine yarayacak hayati bir beceri. Park ettikten sonra durup parkometreye para atması gerekiyor. Ve evet, bu da onun için yeni bir deneyim. Aynı günün akşamında eşiyle beraber DC'de bir akşam yemeğine çıkmaya karar veriyorlar. Arabalarını atlayıp çok güzel olduğunu düşündükleri Fredy’s Barbecue'ye gitmek için navigasyon cihazına adresi giriyorlar. Kısa bir süre sonra DC'de araba kullanmanın Florida'da araba kullanmaya maalesef pek de benzemediğini anlıyorlar. Yaklaşık 3 kilometrelik yolu trafik yüzünden bir saatten fazla zamanda ancak gidebiliyorlar. Üstüne üstlük Park yeri de yok. Tek seçenekleri, arabayı saati 22 dolar olan otoparka bırakmak. Şimdi anlıyorlar ki, buraya metroyla gelmek aslında çok daha iyi bir fikir olabilirmiş. Artık Jim ve eşi, ne zaman DC'de bir yere gidecek olsalar, ya metroyla ya da otobüsle gitmeye karar veriyorlar. Şimdi bu örnekte görebileceğiniz gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok farklı alt kültürü gözlemlemek mümkün. Bu durumu bir de, Tüm dünya geneli için düşünsenize. Farklı şehirlerin genellikle kendi alt kültürleri bulunur. Bu videoyu burada sonlandırırken sizlerden de bugüne kadar bulunduğunuz farklı yerleri ve buralardaki alt kültürlerden dolayı gözlemlediğiniz farklılıkları düşünmenizi istiyorum.